Bu videoda bir dikdörtgen prizmanın hacmini hesaplayacağız. Bu prizmayı siz bir akvaryum ya da tool olarak düşünebilirsiniz. Mesela akvaryum diyelim. Ve bu prizmanın kenarları ve genişliği, kısacası boyutları kesirli sayılar. Buraya prizmanın n'i diyoruz. Ve eni 3 bölü 5 birimmiş. Uzunluğu da 1 tam 1 bölü 6 birim. Yani 1 artı 1 bölü 6 birim. Yüksekliği ise 3/7 birim. Cevabı birlikte bulmadan önce videoyu isterseniz durdurun ve kendi başınıza bir çözmeyi deneyin. Hacme hesaplamanın birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi biri prizmanın içine birim küpler yerleştirmektir. Mesela tabana kaç küp sığacağını düşünüp hesaplayabiliriz. Hacme hesaplarken taban alanı ile yüksekliği çarpmamız gerektiğini tahminen daha önceden duymuşsunuzdur. Burası prizmanın yüksekliği. Burayı renklendirelim. Burası da prizmanın taban alanı. Hacim taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Taban alanı ise uzunluk ve genişliğin çarpımıyla hesaplanır. Taban alanını yerine koyduğumuzda başka bir formül elde ederiz. Belki daha önce hacim için bu formülü görmüşsünüzdür. Taban alanının uzun kenar çarpı kısa kenar olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. U çarpı K, T eşit. T TA, taban alanı ise burası. Hacmi bulmak için de buraya çarpı yükseklik yazalım. Ya da hacmi direkt olarak doğrudan boy, genişlik ve yükseklik çarpımı olarak düşünebilirsiniz. Bu üç boyutu çarpıp çarparak prizmanın içine kaç tane birim küp sığacağını hesaplamış olursunuz. Hadi şimdi hesaplayalım. Uzunluk ne kadardı? Evet, 1 tam 1 bölü 6 birim olarak yazmıştık daha önce. 1 tam 1 artı 1 bölü 6 dedik, değil mi? Bunu daha düzgün bir şekilde yazalım. Bileşik kesir olarak yazmak işimizi kolaylaştırır. O yüzden hemen bunu bileşik kesre çevirelim. 1, 6 bölü 6 ile aynı şeydir. 6 bölü 6 artı 1 bölü 6, 7 bölü 6 yapar. Uzunluk 7 bölü 6'ymış. Şimdi uzunluğu genişlikle çarpalım. Genişlik 3 bölü 5'ti. Geriye yükseklikle çarpmak kaldı. O da 3 bölü 7. Kesirli sayıları çarparken ne yapıyoruz? Paydaki bütün sayıları birbirleriyle çarpıyoruz. 7 çarpı 3 çarpı 3 Şimdi paydadaki sayıları birbiriyle çarpalım. 6 çarpı 5 çarpı 7. Şimdi çarpım sonuçlarını yazalım ve cevabı sadeleştirelim. Hem pay hem de paydada 7 var. Bu 7'ler birbirini götürdü. Pay ve payda da 1 kalır. Yine hem pay hem de paydada 3'ün katları var. O zaman her ikisi de 3'e bölünebilir. Yukarıda 3 var. Burada da 3'ün katı olan 6 var. O zaman hem pay hem de paydayı 3'e bölelim. 3 gider, geriye 1 kalır, Paydada ise 2 kalır. Çünkü 6'nın 3'e bölümü 2'dir. Şimdi payda neler kalmış bir bakalım. Yeşille yazdıklarım geriye kalanlar. Burada 3 var. Payda 3, paydada ise 2 çarpı 5 var. 2 çarpı 5 ise 10'dur. Hacmi 3 bölü 10 birim küp olarak bulduk. Yani bu akvaryumun içine 3 bölü 10 birim küp sığdırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.